4 x kare ye, eksi 3 x kare eksi 2'ye artı 8 x'ye eksi 3 x kare artı 2 x kare ye, artı 4. Bunları toplamamız gerekiyor. Aynı cinsteki terimleri gruplamalıyız. Toplama yaptığımız zaman parantezlerin bir işlevi, bir önemi yok. Çünkü bu ifadeyi diğer ifadeye ekliyoruz. Şimdi aynı cinsteki terimleri gruplayalım. Elimizde ne ile başladık? 4 x kare y var. Peki bu arkadaşı ne ile gruplayabiliriz? Başka x kare y var mı? Burada bir tane var. O zaman 4 x kare y yazabiliriz. Daha sonra buraya ekleyeceğiz. Ardından x karenin katı var. Başka x kare var mı? Evet, bu var. Bunu eksi 3 x kare ifadesinin altına yazıyoruz. Ve son olarak eksi 2 y var sadece y terimi olan başka bir şey yok. x, y olanlar var, sadece y olan yok. O zaman ayrı bir şekilde bunu buraya yazıyoruz. Tek yaptığım şey, bu ifadeyi alıp düzenlemek oldu. Yani aynı cinsteki terimler alt alta oluyor. Eğer benzer terimi yoksa, herhangi bir şeyin altında değildir. Şimdi şöyle bir toplama çizgisi çekelim. Şimdi toplama yapabiliriz. 8 x, y artı 0 eşittir 8 x, y. Ardından elimizde eksi 3x kare, eksi 3x kare var. Bu ne yapar? Eksi 6x kare yapar. Ardından 2x kare y ve 4x kare y var. Bunlar da beraber 6x kare y ettiler. Ardından, 2x kare y ve 4x kare y var. Bu da 6x kare y eder. Sonra, artı 4 var. Ve son olarak da eksi y'miz var. Ve bitirdik. Bu iki ifadeyi topladık. Bazı insanlar, ifadede en büyük dereceli terimleri önce yazmak isterler. İki bilinmeyenimiz olduğu için, en yüksek derecedekileri birleştirdik. Birleştirilmiş en büyük terim bu. Önce 6x kare y yazabiliriz. Sıradaki terime kafanıza göre karar verebilirsiniz. Bu iki terim arasında ben artı 8 xy eksi 6x kare eksi y artı 4 olarak yazacağım. Bu, bu ifadenin yeniden düzenlenmiş hali.